Ah sen mi geldin aşkım? Gel. Aşkım. polis geldi. Ne? How are you Di digomo igopelle. Hayır. Dibas. Dibas. Dinmişlerdi. O yollardan geçtiğinde ben dinlemez birini sattıcı beliş. Sen şey? Kendi kendi düşmeli. Tamam da yaparken o böyle bir de kanlıyor ve dostum nefansız olursa iştahın kabarmıyor